Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz şimdi size pratik mozaik pasta tarifiyle ile karşınızdayım önce malzemelerimizi gösteriyorum Şu şekilde gördüğünüz küçük bir kase, kase kadar ince kıyılmış ceviz bir yemek kaşığı kadar nutella sarayla kahvaltılık çikolata yani iki yemek kaşığı kadar kakao var bir yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağımız, bir su bardağı sütümüz ve burada iki paket piti börbüs gibi şu şekilde büyük parçalar halinde kırmanız yeter çok ufalamayın ufaladığımızda da çok dağılıyor zaten şu şekilde paketlerden iki paket bisküvi parçaladım buraya fesle yapımını göstereceğim görüyorsunuz iki paket bisküvimiz var burada parçaladım bunları bu şekilde size göstermek için bir su bardağı sütümüzü ekliyorum 2 yemek kaşığı kadar kakaomuzu ekliyorum. Tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ve ince kıyım cevizimizi ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı kadar sarı elimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Gayet pratik, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif olacak. Umarım beğenirsiniz. Ben, ben şeker koymuyorum, zaten gayet şekerli oluyor tadı. Şu şekilde şimdi elimle biraz yoğuracağım bunu. Birbirine özleşmesini sağlayacağım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz zaten şu şekilde de elimize geliyor gayet yumuşak oldu şimdi bunu streç folyoya saracağım ve buzluğa kaldıracağım tekrar onu size göstereceğim. Evet arkadaşlar mozaik pastamızı görüyorsunuz bu şekilde streç filme sardım 2 paket bisküviden yaptım dilerseniz siz malzemeleri azaltabilirsiniz fazlalaştırabilirsiniz. Bu şekilde 2 saat boyunca buzlukta bekletelim. Daha iyi kıvam alacaktır. Daha iyi dilimlenecektir. 2 saate yakın bir süre yeterli olacaktır. Ve yemeden bir yarım saat önce kadar da normal dolabın alt gözünde bekletirseniz daha iyi olacak. Çünkü buzlu buzlu çok soğuk oluyor zaten. Arkadaşlar merhaba. Mozik pastamız buzlukta dinlendi. Ve sizin için birkaç dilimi ayırdım ben. Görüyorsunuz bu şekilde gayet güzel kıvamlı oldu. Çok da rahat kesiliyor. Sizin için birkaç dilim daha keselim. Şöyle görün lütfen. Yapanlara da şimdiden ellerine sağlık diliyorum. Ve afiyet olsun diyorum. Kekten sıkılan çocuklarınızın beslenmeleri için de çok uygun. Ben çocukların beslenmelerini de yapıyorum. Görüyorsunuz dilimleri de bu şekilde. Gayet kek gibi elini alıp rahatlıkla yiyebilir. Çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen tekrar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.